Üstadkıra kalanlarına hepinize merhaba arkadaşlar ben Emrean bir güzel birlikte Brawl Stars'ta Yeni sezon Brawl Pass yeni stak baya oldu ama e, Yeni artık Louie alacağız ba Şeyde etkinleştireceğim Brawl Pass'i de Şu an gördüğünüz gibi 3 tane şey kaldı buraya etkinleştirdiğimde Kalan şuradaki 4 yani 2 şey, Kademe arttıracak olan şeyi verecek bize 2 kademelik Verecek yani alacağız Blue'yu alacağız garantisini verebiliyoruz şu anda Do you max yaparım diye tahmin ediyorum ama şeyi yıldız gücünü çıkartabilir miyim emin değilim 24 tane burada var ve burada da birçok şey var Üstten de gelecek etkinleştirdiğimiz ama bendeki karakterlerde Şu an birçok karakterin yıldız gücü çıkmadı görüyorsunuz Yani şey olarak Artık bana hiçbir karakterin şeyini vermiyor direkt para verip geçiyor Sandıklardan lardan sadece yıldız güçler çıkmadı bir iki tanesini Max yapmadım para etmediği şeyin Evet şu anda gidiyorum alıyorum ben ve etkileştirelim 250'ye vermezdim ben mal mıyım ona oyuna para yaptırıyorlar yazık günü. neyse evet, veriyoruz bunu biriktirdim Bu arada bir de para vermedik. Aa, direkt açtı mı ben ha ben kafama tükür Direk açmışım la tamam çek Oğlum bu o açılmadan ne ara geldi verdi onu ya neyse şunu ben alayım Tamam dedi. Hadi, hadi Janjanlı gibi bir şey sanki yeni garaktı. Ama bu bayağı şey la Böyle geliyor ya Turkcell kardeşim dur Evet şimdi Lu'yu almayacağım Şurada görevleri alamıyorum istesinde alamıyorum şu anda 28. kademedeyim Şurada görevleri halledip geliyorum ben bundan sonra Direk şeyleri yapacağız yapacağız alacağız onu Evet arkadaşlar şu anda görevleri hallettim geldim sizin için çok kısa bir süre ve şu anda luyu alacağız ve sonrasında makslamaya doğru gidiyoruz abi hadi oğlum hadi artık gel Evet bu hakikaten soğuk birdir ve blablabla bla bla bla. işte doğuştuna işte. gidiyorsun önceki Şuradaki büyük kutuları açarak başlıyorum direkt zaten her şeyi uyarıdık bir de yıldız şey çıkma ihtimali var. Evet, şu anda bir yıldız şey çıktı. Yıldız şey nedir ya. Yıldız gücü ve aksuslar çıkacak. Evet, Louie atıyor şu an. Dur bir dakika. Burada şey var. Sonları alalım. Güç puanı var sonları alacağım evet. Louie'ye basalım. Tamamdır. Önce güç puanlarını buna vereyim. Daha sonrasında sandıktan çıkarmaya çalışacağım. Şu altta var bir tane. Rahat full denecek gibi şu anda. Evet bitti. Önceki ödüller yine büyük kutudan devam. Ve yıldız güçüne. Şifalı otlar. Ya bu hesabı var ya mükemmel bir şekilde fulledik ya. Hiç oyna para yatırmadı. Sonra diyorlar yok hesabıma bir şey çıkmıyor niye çıkmıyor süpersel sövüyorlar süpersele kardeşim biriktirip açın biriktirip açın burda ne yazıyor bir iki tane daha yıldız gücü çıkaracağım eminim emin değilim de yine de çıkar yani boru değil bayağıdır bir şey de çıkmadı biriktirdiğim için bayağıdır bir şey çıkmadı e, iki tane geliyor abi bir darlaya e geldi aksiyar of, abi ya şaka gibi ya. Geçenki videoya dönü ya. Vallahi gel alıp surge'e vermişti Bu sefer de Lu aldık, Ember verdi. Ya yine aynısı oldu birader. Maalesef süper Sen maalesef kralsın. He. Evet, fullleyecek iki karakterimiz oldu şu anda. Ne zaman ki Lo bir şey çıkmaz, o zaman Lo'yu fulller gelirim. Daha sonrasında Ember'a da düşünürüz tabii ki. Ember'a da boş bırakmayız. yine bir balımız var ha bak bak nasıl çıkmıyor abi nasıl çıkmıyor ya kardeşim biriktireceksin öyle atacaksın ya daha da yok abi boru değil kromatik karakter ya efsaneye düştü al işte bak yıldız gücü gördüm iki tane yıldız gücü iki tane karakter kaç tane şey çıktı şu an sayamıyorum bile yok yıl şey karakteri çıkarmaya taktiği mak taktik maktik oğlum biriktireceksin atacaksın bu kadar basit hiç embraniye Şu an bir şeyi fulllemeye çalışacağım dükkana niye girdim ben emin değilim dükkanda bir şey yok güç puanı var diyor alırsan diyor veririm diyor ben de almam diyorum nerede abi bu adamlar bakıyoruz yeni yeni evet Lu. ben Şak şak şak ki basıyoruz. Şu an 7 8 az bir şey kalmış. En azından aksüvara çıkarma ihtimalim var. Şimdi param 380. Yeter paramız herhalde. Ember'ı da basabilir miyim diye düşün. Şu durum aha ay halkın. Sahte bilmem. bilmiyorum. İsimlerini bilmiyorum abi ben Brawl Stars'ı yaşatmıyorum. Yani şöyle Elmasımızı elmasını zamanla boş bırakmadan arkalarda kalmasın bir şeyde şöyle bir parlöre abi da yazan sayı yeri parlöre böyle bir insanın içine bir şey gelir böyle. paramızı da alalım yani muhtemelen duyun yıldız gücünü çıkaramayacağım Çıkarmayı isterdim de çıkmayacak gibi Rozok paketini açalım Jesse Cross sendi verdi Nereye gitti Şş, Bitti mi abi Oo, 4 tane Ne diyorsun Ne ver abi Lou verdi Lou fulllendi mi Lou 3 tane kaldı 2 tane bir şey geliyor bir yıldız gücü kimin kartal gözü bir patlama da... yine oha ikisi de şey geldi boğaya geldi şu an hesap fulle doğru gidiyor hesap uçuşa geçti hesap roketlendi gidiyor abi gidiyor tutabilen aşk olsun notuldu full mi oldu üç tane almıştı arada dikkat etmedim bir dakika bakalım da. Şansımızı düşünmeyelim. Lo neredesin kardeş? Sivri in aşağıda. hah tamam, loumuz tamam Draga. Evet şu anda loyu full ettik. Loyu full ettik. Hem burada basıyor, olan paramda. Kesen başlık başka bir şeyler olmadı. Tamam, hadi. loumuz alalım. Burada devam edelim. Kalan 23 tane ödülümüzü daşlıyoruz şu anda. Abi loun yıldız gücü gelsin. Ya dur dur Daha kaç tane çıkarabilirim gibi şeyler Yani Deminki şeyden sonra daha fazla ne verebilir ki oyun diyoruz Parayı da az verildi ya Şunu al Gel lan gel 46 tane verdi 1 mega kutu daha açıyoruz Yine Hiçbir şey Hiçbir şey ve sonra doğru yaklaşıyoruz. 25'i gördüm. Hiçbir şey. O da de Ben gittim. Bir şey Spike çıkaramadım. Her şey çıktı Spike çıkmıyor Raga ya Spike kaldı. Birkaç tane daha karakter kaldı. Ne kaldı'nı hatırlamıyorum. ama Benim içme o konu hep Spike oldu. Spike çıkmadı gitti bir türlü. Abi şu son Mega kutuda bir şey var. Son bir güzellik yap. Neyse, emir yaptım ona da. Neyse diyelim. Hadi bak. Baya da para olmuş. Ben yine emir ablamıza yükleneceğim. Parayı emre yatırıyoruz evet. Yetmeyecek para da. 800. Ee, 8 olmadı mı lan? 8 oldu. Geç geldi fiyat. Tamam. M're de paraya bastığımızda tamamdır abi. Şu anda aha, hesapta ile Collectible almam gerekiyor. Sadece şu hesaba para lazım. Yani altın lazım, para dedim. Yoksa gidip de oyuna para yatırmam ben, bilirsiniz. Ben hiçbir o videomda falan para yatırdığımı görmediniz. Bunda da yatırmadık kardeşim. Hesabın güzelliğine bak ya. Aga bu hesap var ya Cık, güzel güzel bayağı emek verdik. Şimdi biz bununla bir gidelim bir savaşalım, bir ortalığın içinden geçmeyelim mi kardeş? O zaman başlayalım Hadi bakalım Bu nasıl bir şey Oha menzile bak Ben açtım da Hasarı iyi iyi sayılır iyi sayılır Ama bu bir de 9 az, Yani max diyebiliriz artık bunun yıldız gücü Ekstradan şeyler öyle bir şey vermiyor özellik katıyor sadece e şu anda sıfır kupada olduğumuz için Bazing düşmanlar, düşmanları hiç yapmıyorum bile bot diyebiliriz ama yavaşlatma etkisi var ne yavaşlatıyor Hem full vurdum da donuyor abi bu çok iyi ya vallaha çok iyi Büyüyom abi Cık. Şeyinde büyümen şey olmuyor Neredesiniz lov Lov Gel buraya gel buraya Bu da öyle öldürmemiz yok mu abi Fantezi yapmak istiyorum Zehir yaklaşıyor şöyle atayım dedim Cık. Olmadı abi Başaramadık Başaramamın kardeş Evet Lou da böyle böyle bir karakterimi isteyelim Ember'la da oynayacağım bir el şimdi Ember'ın da Şey üzülmesin Ember kardeşimiz Amber'ın mekaniği diğer karakterleri oranla daha değişik böyle Biraz daha zor Ama gerçekten sağlam karakter abi e yani şu an direkt hani bunda şey yapamıyoruz. Böyle bastığımızdan direkt algılıyor ve böyle yakıyor. Ben şeyle şarjör de bayağı sağda. Akü benim geçiyor. Buna girdik. Geldiler. Gel, gel. Olm tutamıyorum ya. O biraz yodur, sıkan tozlu. Diğer karakterlere alışınca bu şey geliyor öyle bir garip geliyor Hiç kullanmadık da şöyle atayım ben bunu bir şey. Lan oğlum ya Nişan alayım diyorum direkt vuruyorum herifi Ha yani böyle basic bir şey oluyor işte Bu kadar Evet arkadaşlar şu anda videomuz sonuna geldi Videomuz sonunuza geldi evet videomuz sonuna geldi Video, videonun sonuna geldik Video beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.